da ovada, belimizde kılıçla Arada karıyla kızla, her zaman yollarda Babamızdan kalma, eski bir kılıçla Her zaman yollarda, es süt aşkıyla Süttür biçir aşkı, süttür aldın aşkı Süttür biçir aşkı, süttür gerıldın aşkı Sapıtmış yolunu eski bir ormana arıyor aşkıyla, arıyor aşkıyla Sapıtmış yolunu düşmüş ormana arıyor aşkıyla, arıyoruz aşkıyla Yitirmiş aklını düşmüş yollara Arıyoruz taşkıyla arıyoruz taşkıyla sapıtmış yolunu düşmüş eski bir ormana Arıyoruz taşkıyla arıyoruz taşkıyla babasından kalma eski bir kılıçla her zaman yollarda her daim taşkıyla Gerıldın aşkı, sütür ve çığır aşkı Sütür gerılda aşkı, sütür ve aşkı